7 bölü 9'u ifade edebileceğimiz farklı, değişik yollar üzerinde düşünelim. 7 bölü 9'u şekil kullanarak gösterelim. Mesela, burada 9 eşit parçaya ayrılmış bir çubuğumuz var. 7 bölü 9 bu eşit parçalardan 7 tanesini ifade ediyor. Şimdi onların içlerini boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölü 9'u ifade etmenin bir yöntemi bu. Bunu tahminen biliyordunuz, zaten biliyordunuz ve tahminen de çok ilginç bulmadınız. Şimdi de 7 bölü 9'u farklı kesirlerin toplamı olarak ifade etmeyi deneyelim. 7 bölü 9'u 2 bölü 9 artı 3 bölü 9, pay 5 etli 7'ye ulaşmak için 2 daha eklemeliyiz, 2 bölü 9, peki 2 bölü 9 artı 3 bölü 9 artı 2 bölü 9 nasıl gözükür? Şimdi bu çubuğu diğerinin tam altına getiriyorum ki ikisini rahat bir şekilde karşılaştırabilelim. Burada 9 tane eşit bölüm var. Bu sebeple bölümlerin her birisinin büyüklüğü 1 bölü 9. 2 bölü 9 için bu bölümlerden 2 tanesini sarıyla tarayalım. Sonra 3 bölü 9 var. Bu bölümlerden 3 tanesini de pembeyle tarayacağız. Ayrıca 1 2 bölü 9 daha var, yani 2 tane 1 bölü 9'luk bölümde turuncu ile boyayacağız. Dikkat edin, 2 bölü 9, 3 bölü 9 ve 2 bölü 9'u topladığımda 7 bölü 9'a ulaştım. Paydası aynı olan kesirleri toplarken sadece payı topluyoruz. Evet, bu eğlenceli bir tane daha yapalım. Çubuğumuzu tekrar kopyalayalım. Bu seferki örneğimizde 4 tane kesri topluyor olalım. Önce mavi kalemle paydaları yazayım. İlk kesrimiz 1 bölü 9. Bunu çubukta tarayalım. Sonra 2 bölü 9 topluyoruz. Sarı renkle 2 tane 1 bölü 9'luk bölümü tarayalım. Daha 3 bölü 9'a geldik. Toplayacağımız üçüncü kesir de 4 bölü 9 olsun. Bunu da mavi renkle tarayalım. 1, 2, 3, 4. Ve toplamda 7 bölü 9'a ulaştık. Peki bu durumda dördüncü kesir ne olmalı? Buraya 0 yazabiliriz. Neden olmasın? Sıfır bölü 9 peki ne anlama geliyor? Sıfır tane. Yani bunlardan hiçbiri taranmayacak. Bir tanesi bile taranmayacak. Burada 1 bölü 9 artı 2 bölü 9 artı 4 bölü 9 artı 0 bölü 9 eşittir 7 bölü 9 olduğunu gördük. Bunların her biri aynı kesri farklı şekilde göstermenin yolları.